Gençler selamlar, ben SML Hoca, SML Hoca Matematik kanalındasınız arkadaşlarım. Metin yayınları, modern problemler çalışma kitabının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kaldık? 64 ve 65 ve 66. sayfaların çözümlerini yapacağız bugün bu videomuzda. Dilerseniz vakit kaybetmeyelim ve ilk başlayalım. Bir su firması Damacan'a su satışlarını artırmak için aşağıdaki iki kampanyayı düzenlemiş. Birinci kampanyada iki alana bir bedava, ikinci kampanyada da her damacana yüzde x indirimli olarak satılıyormuş. Her müşteri sadece bir kampanyadan faydalanabilmektedir. Yasemin birinci kampanyadan, bakın Yasemin buradan faydalanmış ve Ayten de ikinci kampanyadan yararlanmış. Ayten ikinci kampanyadan faydalanarak bir ay içinde Yasemin'in bedavasıyla birlikte aldığı su damacana aldığı damacana su sayısı Ayten'in aldığı damacana su sayısına eşitmiş. Şimdi bunun bedavalarıyla aldığı su sayısı bunun tamamen aldığı su sayısına eşit. Yasemin'in aldığı damacana su sayısı bedavasıyla birlikte 3'ün katı ve ödediği toplam para Ayten'in toplam ödediği paradan daha fazla olduğuna göre. Bakın, şunu almış. Yasemin'in aldığı toplam Yasemin ödediği toplam tutar Ayten'in Ayten'in ödediği toplam paradan daha fazlaymış. X'in en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi burada 2A tane aldıysa Yasemin A tane de bedavası vardır ve doğal olarak 2A artı A'dan 3A tane ki zaten de istediği gibi 3'ün katıydı ee, ve bunun ödediği para bunun ödediği paradan daha fazlaymış. İkisi de 3A tane almıştır çünkü aldıkları toplam damacana su adedi birbirine eşittir demişti. O halde arkadaşlar şuna e, bunun her biri bakın her biri gençler e, ne kadar lira olsun 100K lira olsun tamam Böylelikle burada ne kadarına para ödeyeceğiz? 100, 100 A ya da şöyle diyebiliriz aslına bakarsanız. ikisinin en küçük tam sayı değeri sorulmuştu ya. Hiç e, denklem kurmamıza bile gerek yok. İyi dinliyorsunuz. Şimdi ben 3 tane aldım. 3 A tane aldım ama 2 A tane fiyat ödedim. Kimin? Yasemin için. Şimdi 3'te birlik bir indirim var. 3'te birlik bir indirim. Bu 3'te birlik indirim... %33,33333'e tekabül eder. E şimdi Yasemin buna rağmen AİT'ten daha fazla para ödediğine göre demek ki AİT'nin indirimi daha fazla %33'ten daha fazla. E burada da %x indirim yok muydu? Bu ikisinin en küçük tam sayı değeri sorulmuş. %33,33333'ten fazla olan en küçük x tam sayısı nedir? %34'dür O halde cevabımız C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Böyle daha şık oldu sorunun çözümü. Masanın üzerine iki özdeş boş kumbara koyan Sercan, soldaki kumbaraya her gün 5 lira, iki tane özdeş kumbara var, şu şekilde. Soldaki kumbaraya her gün 5 lira, sağdakine de her gün 10 lira atacak diyor. Sercan iki kumbaraya da para atmaya aynı gün başladıktan bir süre sonra Sercan'ın annesi temizlik yaparken, hep bu anneler öyle temizlik yaparken kurcalar ya, yaparken kumbaraların yerini değiştirmiştir. Bundan habersiz olan Sercan da para atma işlemini aynen sürdürmüş. Buna göre en az kaçıncı günün sonunda o gün sağda olan kumbarada soldakinden 100 lira daha fazla para olur diye sorulmuş. Şimdi buna 5 lira atıyordu, buna 10 lira atıyordu. Varsayalım ki Sercan e, x gün boyunca buna 5 lira atsın. Yani burada 5x lira olmuş olur, burada da 12 lira olmuş olur x gün boyunca. Ve annesi gelip 2 günün sonunda e, bu kumbaraların yerlerini değiştirmiş. Fakat Sercan bundan haberi olmadığı için artık... Sağdaki kumbara buraya soldaki kumbaraya buraya geçtiğine göre şuna sevgili arkadaşlarım şu kumbaranın içindeki para buydu unutmayın ama bu tarafa geçtiği için artık y gün boyunca buna 5 lira atacak y gün boyunca da bu da bu buna 10 lira atmış olacak 10 ye ve ne demiş en az kaçıncı günün sonunda o gün sağda olan kumbarada soldakinden 100 lira daha fazla para olur yani sevgili arkadaşlar Şunun içinde şundan 100 lira fazla para olacaksa ben buna 100 eklersen bunlar birbirine eşit olacaktır diyebiliriz artık. O halde 5x'i bu tarafa 10 de bu tarafa atarsanız 5x-5y eşittir 100 olacaktır. Böylelikle x-y eşittir 20'dir diyebiliriz gençler. Pekala x y 20 bulduk. Buna göre en az kaçıncı günün sonunda o gün sağda olan kumbara soldakinden 100 lira daha fazla para olur diye sorulmuştu. Ve biz bu eşitlikten sadece ama sadece x-y'nin 20 olması gerektiğini elde ettik. Şimdi toplamda x artı y gün e, bu kumbaraya para atmıştı. Unutmayın. Ve sevgili arkadaşlar x y y'de gün sayısı olduğundan ben y'yi minimum 1 seçerim. İkisi de ona göre seçecek olursam 21 seçerim. 21-1 eşittir 20'yi sağlayacaksa e, toplam para attığı gün sayısı da x artı y idi. 21 bu. Bir de buysa en az 22 gün sonra bu gerçekleşir. 22 gün boyunca para atarsa bu durum gerçek olur diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Cevabımız C idi. Geçtim 3'e. 23 kişilik bir öğrenci grubuna son bir ayda sinema, tiyatro ve konsere gidip gitmedikleri sorularak aşağıdaki tablo oluşturulmuş. Tabloda her öğrencinin gittiği etkinlik tikle gösterilmiş. Gitmedikleri de çarpı işareti konulmuş. Bu üç etkinliğin hepsine giden iki öğrenci olduğuna göre ve gruptaki herkes en az bir etkinliğe katıldığına göre bu etkinliklerden sadece ikisine katılan öğrenci sayısı kaçtır? Şimdi hepsine giden sadece iki öğrenci varsa iki tane öğrencinin bulunduğu satırda hepsi tiktir. Dolayısıyla ben o iki öğrenciyi görmezden geleyim. O iki tiki çıkarırsak burada 13 tane, buradaki iki tiki çıkarırsak 5, buradaki iki tiki çıkarırsak 10. Yani toplamdaki tik sayısını bulmuş oluruz. 13 artı 5, 18 artı 10'dan 28 tane tik var arkadaşlar. Bu 28 8 tane tik için de şöyle diyoruz. Bir tanesine gidenler ve iki tanesine katılanlar kaldı. Üç tanesine gidenleri biliyorsunuz saf dışı bırakmıştık. Bir tanesine giden A kişi varsa. Şimdi 23 kişiydi. 23 kişiydi. İkisine ekart ettik. Geriye kaldı 21 kişi. Dolayısıyla ikisine giden de 21 eksi A kişi kalmıştır. Bir tanesine gidenlerin satırında a tane tik vardır. İki tanesine gidenlerin satırında da 2 çarpı 21 eksi a tane tik olur. Yani 42 2a tane tik olur. Toplam tik sayısı 42 2a artı a'dan 42 eksi a olacaktır. İşte bu da tik sayısı da 42 eksi a'ya eşit olacak. Yani gençler burada a kaç olur? 14 olur. A'yı 14 bulduk bize sorulan şeye bakalım. İkisine katılan öğrenci sayısı kaçtır? İkisine katılan öğrenci sayısına 21-a demiştik. A'yı 14 bulduğumuza göre 21-14'ten cevabımız 7 olacaktır. Yani cevap C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve gençler bir sonraki sayfam için, dördüncü sorum için geçiyoruz. Bir terasta kuş olarak güvercin ve kumru vardır. Güvercin ve kumru var arkadaşlar. Bu terasta güvercinlerin bazıları uçuyor. Bazı güvercinler uçmuş kaç tane olduğunu bilmiyoruz ve terasta kalan kumru sayısı güvercin sayısının 4 katı olmuş. Yani güvercin sayısı x ise kumru sayısı 4x olmuş gençler. Daha sonra terastaki kumruların bazıları uçmuş. Bu sefer de kumrular uçmuş. Kumrular uçtuktan sonra terasta kalan güvercin sayısı hala x'ti ama bu sefer kumru sayısının 5 katı oluyor. Yani kumru sayısı x/5'e düşüyor. O halde uçan kumru sayısına ne deriz? 4x'den x bölü 5'i çıkarırsınız Bu da bize 19x bölü 5'i verecektir gençler Demek ki bizim burada x dediğimiz değer de mutlak surette 5'e bölünebilen bir sayı olacak Bu terasta toplam 24 tane kuş uçtuğuna göre Başlangıçta terasta toplam kaç kuş vardır diye sorulmuş bize Şimdi öncelikle bizim bu kuş sayımızdı Ve ne demişti başlangıçta terasta toplam kaç tane kuş var diye sorulmuştu X sevgili gençler Buradaki başlangıçta bazı güvercinler uçtuktan sonra geriye kalan güvercin sayısıydı. Yani 5 xten daha fazla güvercin vardı başlangıçta bunu unutmayın. Bu bir. İkincisi 19x bölü 5'i uçtu diyor ya. O zaman sen burada x5'in katı olması gerekiyor diye x'i 5 seçersen. O halde 19x5 bölü 5'ten 19 gelir ne? Uçan kumru sayısı. x5 olursa demek ki geriye bir tane. ...kumru kalmış, x5 olursa 5 tane güvercin kalmıştır deriz. Ve sevgili arkadaşlar, ne demiştik? Burası 19, burası 1, burası 5. Kaç tane güvercinin uçtuğunu da bulmamız lazım. Bu terasta toplam 24 güvercin uçmamış mı? E 19'u burada uçtuysa demek ki 5 tanesi de burada güvercin uçmuştur. Şimdi başlangıçta 5 tane güvercin uçmuş, 5 tane güvercin kalmış, 1 tane kumru kalmış... ...ve 19 tane kumru uçtuğuna göre başlangıçta ne olur? 5 artı 5, 10... Bir daha 11, 19 daha başlangıçta 30 tane güvercinimiz ve kumrumuz varmış, kuşumuz varmış deriz. Cevabımız A seçeneği olur. Beşinci soru. 20 soruluk bir testte 4 yanlış bir doğru götürmekte olup bu arada bu soruda bir düzeltme var arkadaşlar. Düzeltme de şu. Teste giren her öğrenci en az 10 doğru yaptığına göre en çok kaç grup kurulabilir? Bu cümle değişti arkadaşlar. Sizde yaklaşık 2-3 satırlık bir cümle vardı. Bu cümleyi değiştirdik. Cümle bu şekilde olacak. Baştan okuyalım sorumuzu. 20 soruluk bir teste 4 yanlış bir doğruya götürmekte olup doğru sayısından yanlış sayısının 4'te 1'i çıkarıldığında elde edilen sonuca öğrencinin sınavdaki neti denir. Bunu biliyoruz. Örneğin Ali 8 doğru 2 yanlış yaptıysa 2 yanlış bunun yarım netini götürecektir ve 7.5 nete düşecektir. Bu testin uygulandığı bir sınıfta aynı neti çıkarmış öğrencilerle çalışma grubu kurulacaktır. Örneğin bu teste 3 öğrencinin neti 7.5 ise bu 3 öğrenci bir grup oluşturacak. Başka 2 öğrencinin neti 10 ise bu iki öğrenci başka bir grup oluşturacaktır. Her grup en az iki öğrenciden oluşmakta. Yani grupta bir kişi olan kimse yok. Teste giren her öğrenci en az 10 doğru yaptığına göre en çok kaç tane grup kurulabilir? Şimdi en az 10 tane doğrumuz varmış. Bakın dikkatli dinleyin burayı. En az 10 tane doğru varsa şöyle diyelim biz buna. 10 tane doğru 0 tane yanlış yapmış olabilir ve bu şekilde 10 net olur. Bu kişinin başka bir kişi de 11 doğru 4 yanlış yaparak... Yine 10 nete kavuşabilir. 12 doğru, 8 yanlış yaparak da 10 nete ulaşabilir. Bakın bu 3 kişi 10 netlik olduğu için bunların üçü bir grup sayılır. Sonra 10 doğru 1 yanlış yapıldıysa bu da bize 9,75 neti verecektir. Başka bir öğrenci ise 11 doğru 5 yanlış yaparak 9,75 net çıkarabilir. Bakın dikkat edin. Şunları hep dörder dörder artırıyorsunuz. Çünkü doğru sayısı 1 arttığı zaman yanlış sayısı 4 artmalı ki e, netler aynı kalsın. Başka bir öğrenci 12'ye 9 yapar diyemeyiz. Çünkü 12 ile 9'un toplamı 21 yapar. Bizim testimizde 20 soru vardı. Bakın arkadaşlar şu ikisi de bir grup oluşturur. Yine başka bir öğrenci 10 doğru 2 yanlış yaparak 9,5 net çıkardığına göre 11 doğru 6 yanlış kişi, yapan kişinin de 9,5 neti vardır. Ve bunlar da bir grup oluşturur. 10 doğru 3 yanlış varsa 11 doğru 11 doğru 7 yanlış yapan öğrenci de ikisi de 9,25 net çıkaracaktır. Dolayısıyla bu ikisi de farklı bir grup oluşturur. 10 doğru 4 yanlış yapan öğrencinin 9 neti varken 11 doğru 11 doğru 9 değil 8 yanlış yapan öğrencinin de 9 tane neti vardır. Bu da farklı bir grup. Son olarak 10 doğru 5 yanlış yapan öğrenci 8,75 net çıkarırken 11 doğru bakın 4 eklediniz 9 yanlış yapan öğrenci de yine 8,75 net çıkarır. Bakın ikisi artık toplamı 20 yaptı ya artık bu 10 doğru 6 yanlışa gittiğimiz zaman 8,5 net çıkaran 11 doğru yapan bir öğrenci artık bulamayız. Dolayısıyla bu gruplar bitti ve şurası da dediğimiz gibi yine bir grup oluşturdu. Şimdi en düşük 10 net yapanları saydık. 11 net yapanlara geçelim ama bunları saydıktan sonra şurayı da kaç tane grup oluştu birbirinden farklı onları da görelim. 1 2 3 4 5 6 tane grup oluştu bakın. Bu bir İkincisi 11 doğru, 0 yanlış yapan elemanla 12 doğru, 4 yanlış yapan adam İkisi de 11'er net çıkarmıştır. Bakın 13 doğru, 8 yanlış diyemem çünkü 13 ile 8'in toplamı 21 yapacaktır. Şimdi bu bir grup. Bu ikisi bir grup 11 doğru 1 yanlış yapan adamla 12 doğru 5 yanlış yapan adamın netleri aynıdır ve ikisi de 10,75'tir 10,75'tir bakın bu ikisi de bir grup 11 doğru 2 yanlış ve 12 doğru 6 yanlış yapan kişilerin de netleri aynıdır yani 10,5'tür 10,5'tür bu ikisi de bir grup. 11 doğru 3 yanlış ve 12 doğru 7 yanlış yapan kişilerin de netleri birbirine eşittir. 10,25 ve 10,25'tir. Bu da farklı bir grup. 11 doğru 4 yanlış ve 12 doğru 8 yanlış yapan kişilerin de netleri 10 net ve 10 nettir. Dolayısıyla arkadaşlarım bu da farklı bir grup. Bakın 12 ile 8'in toplamı artık 20 yaptığı için bir sonraki hamilemizde 20'ye geçeceğiz. Dolayısıyla burada da toplam 5 tane grup oluşmuştur. Bu grupları bu şekilde saymaya devam edersek. 6 grup, 5 grup, bir sonrakinde 12 net yapanlarla başlayacağız. 4 grup, 3, 2 ve son olarak 1 grup oluşturulabilir diyeceğiz. Yani toplamda 6 artı, 5 artı, 4 artı, 3 artı, 2 artı, 1 net yani 1 grup. Yani 21 tane grup oluşturulabilir diyeceğiz. Doğru cevabımız da Bursa seçeneği olacak sevgili gençler. Evet, devam ediyoruz 6. sorumuzdan. Bu 6. soruda da yine bir düzeltme var. O düzeltmeden de sizi haberdar edelim arkadaşlar. Şurada şurada internet probleminden dolayı dersten bekleme odasına düşmüştür ifadesi kaldırıldı. Direkt dersten düşmüş diyoruz arkadaşlarım haberiniz olsun. Zeki öğretmen bir sınıfına online ders açmış ve derse geç kalanları bekleme odasına almıştır. Ders başladıktan 5 dakika sonra Zeki Öğretmen'in bilgisayar ekranı aşağıdaki gibi olmuş ve bu andan itibaren derse gelen ya da derslere ayrılan olmamış arkadaşlar. Biraz hastayım kusura bakmayın. Ders başladıktan 10 dakika sonra bazı öğrenciler internet probleminden dolayı dersten düşmüşler. Bakın 57 kişi derse katılmış 11 kişi de bekleme salonunda bekliyor yani bunlar geç kalmışlar. Ve şunlardan bazıları ders başladıktan sonra dersten düşmüşler arkadaşlar. Zeki Öğretmen bekleme odasındaki herkesi de dersten düşen insanlar olduktan sonra Bekleme odasındaki herkesi derse almış Ve daha sonrasında bilgisayar ekranına baktığında şu tabloyu görmüş Katılımcı sayısı 63, bekleyen kişi sayısı 0 E şimdi 57 artı 11 derseniz 68 yapacaktır Normal şartlar altında bekleme odasındaki herkesi derse aldıktan sonra 68 kişi olması gerekirken Bu sayı 63 olmuş yani o zaman dersten kaç kişi düşmüştür diyebiliriz. 5 tane düşen var dersten. Pekala bize demiş ki derse hiç katılmayan öğrenci sayısı dersten düşen öğrenci sayısının 2 katı. O zaman hiç katılmayan şunun 2 katı kadar. Yani 10 tane de hiç katılmayan var. E başlangıçta düşenlerle dahil 68 kişi vardı bu e, toplantıda. Şimdi kaç kişi var? 10 tane daha. Demek ki sınıf normalde 78 kişi. Yani bu ders normalde 78 kişi ile beraber işlenmesi gerekiyor. Bize ne demiş sınıf mevcudu kaçtır cevap 78 gibi duruyor fakat değil neden çünkü cevap 77 bu toplantıda öğretmen de olduğu için biliyorsunuz öğretmen olmadan ders olmuyor ve burada yazan şey sınıf mevcudunu değil toplantıdaki kişi adedini veriyor bize bunlardan birisi öğretmen olduğu için sınıf mevcudu 77 kişidir doğru cevabımız C seçeneğidir diyeceğiz gençler. Ve geçelim 66. sayfamıza. Çekildeki üstte açık kutunun yan yüzeylerine sayı yazma oyununda hangi yan yüzeye sayı yazılmış olursa olsun bu sayının bir fazlası ok yönünde ilerleyince yan yüzeylere yazılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye devam ediyor. Sarı yan yüzeye x sayısı yazılarak başlanan oyunun x'inci turunda. Şimdi bakın x yazılarak başlanmış değil mi? x yazılarak başlanmış. Bir sonraki turda buraya 4 fazlası yazılacaktır sarı yan yüzeye. Yani x artı 4 yazılacak. Bir sonrakinde x artı 8 yazılacak. Bakın şurası kaçıncı tur gençler? Bu birinci tur, bu ikinci tur, bu üçüncü tur. Şimdi dördüncü turu da yazalım isterseniz. O da bize bir şeyler verir. x artı 12 olur değil mi dördüncü turda da? Bakın şimdi buradan kendimiz güzel bir şey çıkaracağız. Çünkü 2 turda yazılması gereken sayıyı bulmamız gerekiyor bizim. Dikkatli dinliyorsun. 2'nin bir eksiğine 1. 1 kere 4'ü eklemiş buraya. 3'ün 1 eksi 2, 2 kere 4'ü eklemiş buraya. 4'ün 1 eksi 3, 3 kere 4'ü eklemiş buraya. O zaman x'in 1 eksi x 1'dir. Ve x'in üzerine ne eklemesi lazım? 4 tane x 1, bunun 4 katını ekleyecek. Demek ki benim ikisinci turumda sarı yan yüzeye yazılacak sayım bu. Yani x artı 4, x eksi 4. Yani bu da neyi verir bize? 5 x 4'ü verir. Bu sarı yan yüzeye yazılıyorsa 5 x eksi 4 diye şuraya 1 artıracaksın ve onu yazacaksın. Yani 5 x eksi 3. Bir sonrakine 5x 2 bir sonrakine de 5x 1 yazarsın ve bunların toplamı sana 20x eksi 10'u verir ve bu da x artı 180'in ta kendisiymiş o halde 19x eşittir 190 dersin x kaçmış 10'muş x'in rakamları toplamı sorulmuş x 10'sa rakamları toplamı 1'dir cevabımız a seçeneğinde verilmiştir deriz ve sağ üst tarafta sanırım son sorumuz aynen ve bu bölümü bitiriyoruz arkadaşlar bu soruyla beraber çok da güzel bir sorudur kendileri. Biraz mantık yürüterek çözmemiz gerekiyor. Dolayısıyla pür dikkat dinlemende fayda var eğer ki çözemediysen. Can birinci tabloya Onur ise ikinci tabloya birden bine kadar olan doğal sayıları aşağıdaki gibi sırayla yazmışlar. Can ve Onur yazma işlemi bittikten sonra bazı sayıların aynı sütunlarda olduğunu fark ediyorlar. Mesela 24 gibi 24 de 4. sütunda buradaki 24 de 4. sütunda. Peki hala buna göre toplam kaç sayı her iki tabloda da aynı sütünde bulunur? Bize bir tanesini vermiş ama şıklara baktığımız zaman bir gözümüz korkmuyor değil açıkçası. Hepsini nasıl sayacağız? Şimdi hepsini saymana tabii ki gerek yok. Çünkü biraz matematik bilgisi gerek, gerekiyor. Matematik bilgin varsa zaten sen bu soruyu e, içinden geçecek derecede tahmin edebiliyorsun. Gözünle bile çözersin abartısı söylüyorum. Şimdi öncelikle birinci tabloda gençler dörderli dörderli olduğu için ikinci tablo kaçarlı kaçarlı beşerli beşerli. Örneğin dördüncü tablo için yazılacak sayılar var mı diye düşündüğümüz takdirde Burada dört olanlar bakın buradaki dört olanlar yan tarafta gençler dördün katından dördün katından beş fazla beş fazla ilerliyor. Yani mesela şuraya bakın dörtte neler yazıyor arkadaşlar işte beş fazlası beş fazlası beş fazlası beş fazlası diye gidiyor tamam mı? Şimdi buradan yürüyebiliriz ama biri dördün katıyken öteki de dördün katından beş fazlayken yani dördün katından sürekli beş fazla da olmuyor açıkçası. Mesela şurası dördün katından iki fazla. Dolayısıyla bu sistem sanki bizim için yemiyor gibi duruyor. Peki başka bir şey deneyebilir miyiz? Örnek veriyorum arkadaşlar. Şöyle diyebiliriz. Aynı sütünde olanları soruyor ya. Aynı sütünde bulunur diye. Şimdi şöyle düşünüyorum. Çok iyi dinliyorsun. Şimdi bir tanesinde şu sütunda 4 numaralı sütunda daima ama daima 4'ün katları var. 4, 8, 12, 16, 20, 24 gibi 4'ün katları var. Şimdi şuraya baktığınız zaman 4 numaralı sütunda neler var diye düşündüğünde 4 numaralı sütunda bunlar 5'er 5'er beşer arttığı için sürekli 5'er beşer 5'er beşer artıyor. Ve burada hep sayılarımız 5x 5x artı 4 formatında baktık. Hatta ve hatta 5x bir numaralı için eksi bir formatında diyelim. 5'in katından hep bir eksik. Gördüğünüz üzere, 5 5'in katından bir eksik, 5'in katından bir eksik, 5'in katından bir eksik. Buradakiler de hep dördün katı. Şimdi o zaman bunların birbirine eşit olmasını istiyorum ben. Bunların birbirine eşit olmasını istiyorum. Nasıl ben bunları birbirine eşitlerim? Şöyle ki. Hem 5x eksi 1'i hem 4 k birbirine eşitlediğim zaman bu bize a sayısını versin. Bir tane a sayısı bulalım. Ben burada 5x 1 ve 4k için iki tarafa da bir sayı eklediğim takdirde veya bir sayı çıkardığım takdirde acaba ikisi de hem 5'in hem 4'ün katı olur mu diye düşüneceğim. Mesela buradan 4 çıkarın, buradan da 4 çıkarım. Böylelikle 5x eksi 5 gelir ki tamamı 5'in katıdır. 4k 4 gelir ki tamamı 4'ün katıdır. O zaman A'dan da ben 4'ü çıkarayım. Neyi çıkardık? 4'ü çıkardık. Aynen. Artık diyebilirim ki şuradaki sayı 5'in katı. Buradaki sayı 4'ün katıysa bu sayılar hem 4'ün hem 5'in katıdır. Yani 20'nin katıdır. Demek ki A-4'ler ne olacakmış? 20'nin katları. Mesela burada ilk sayı nedir arkadaşlar? 4'tür. 4 numaranın sütunda bulunan ilk ortak sayımız 4. Bak bir tane bulduk. Başka 24 vardır 20'nin katı olsun diye. E 20'nin katıysa Bak 24 zaten az önce bize verdiği örnekte de zaten bu vardı. E peki şimdi düşünelim. Bu formatta yani 20'nin katı olacak formatta. 20'nin katından 4 fazla olacak formatta. Ben buraya 2 sütuna da iki tabloya da 1000 tane sarı şey yazıyorsam. 1000'i gider 20'ye bölerim. Çünkü 20'şer 20'şer artıyor. 4, 24 bir sonraki mesela 44 olacak tamam mı? Dolayısıyla arkadaşlar 1000'i 20'ye böldüğünüz takdirde dene ne gelir? Şu sıfırla şu sıfır gider. 102'ye böldüğünüz 50 tane mi gelir? Artık diğer sütunlara bakmak lazım. Yalnız diğer sütunlara da baktığın zaman bundan farklı şeyler göremeyeceksin. Eğer ki bu sütunda 20 tane ortak sayı varsa yan sütunda da aynı yöntemleri izleyerek 20 tane. Bir yandakinde de 20 ve bir yandakinde de pardon 50. Burada da 50 ve burada da 50 bulacaksın. Yani 4 tane 50 demek ki 200 tane aynı süsünde ortak elemanlar varmış diyeceğiz. Ve cevabımız da D şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Evet bu soruyu da çözdükten sonra artık 3. bölüm yaş problemlerine geçeceğiz. Burada öğretmenin notları var sizler. Ben bunları anlatırken buradaki soruları çözerken hangi soruları çözdüyseniz buraya mesela yazın 12. test 6. soru. İşte 8. test 5. soru tarzında Buralara notlar alırsanız ki ben olsam Bu kitabı böyle değerlendirirdim Buralara bu notlar alırsanız en azından Çok beğendiğiniz veya ÖSYM'ye çok yakın bulduğunuz soruları sınavdan önce Tekrardan tek bir sefer bakarak Tekrar etme fırsatı bulursunuz Bu soru neredeydi diye ben olsam aramazdım Dolayısıyla burada öğretmenin notu kısmını Bu şekilde değerlendirirseniz arkadaşlarım Benimle paralel bir şey yapmış olursunuz Ciddi, Cidden güzel olur Sizler için çünkü ee, sınava daha yaklaşık 9,5-10 ay gibi bir süre var ve bu süre zarfı çok aslında bakarsanız kısa gibi duruyor ama çok da büyük bir zaman dilimi 300 güne yakın ve sen bundan 2-3 ay sonra bu soruları tekrardan arama derdine düşersen Çoğu soruyu unutacağın için en azından sen buraya notlar alırsan Bu notlara bakarsın 12. test 6. soru yazıyor ha, Hemen açtın tak diye buldun o soruyu tekrar edersin Dolayısıyla bu senin için büyük bir avantaj olur Ki fazlasıyla da test var kitapta Fazlasıyla da soru var Dolayısıyla ciddi anlamda yararı dokunacaktır sana Bir sonraki videomuzda Yaş problemlerini Yine önce kategorize kategorize Devam edeceğiz arkadaşlar Bunları yaptıktan sonra da testlerimize geçeceğiz Şıksız sorular çözeceğiz o videoda Sizleri seviyorum, hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayla lütfen unutmayın.